Apple Watch almak isteyenler ya da Apple Watch'ını değiştirmek isteyenler bana hep şu soruyu soruyorlar. Sümeyra, Apple Watch SE mi almalıyım, Apple Watch 7. nesil mi almalıyım ve bunların arasındaki fark nedir? Bugün elimde Apple Watch SE var. Ben bunu ofiste test cihazı olarak kullanmak için satın aldım. Şimdi bunun kutusunu beraber açacağız ve bu arada bu cihazın teknik özelliklerinden söz edeceğim. Aynı zamanda Apple Watch 7 ile karşılaştırmalı olarak gideceğim. Şimdi kutu açmayla başlayalım. Çok basit bir kutusu var. Saatin kutusu ve kordonun kutusu. Küçücük saat için niye bu kadar uzun kutu yapıyorlar hiç anlamıyorum. İçinden saatin kendisi çıktı. Ve bir de kablosu çıktı. Bu kadar. Ben kendim günlük olarak Apple Watch 7 kullanıyorum. Bununla ilgili de bir kutu açma ve tüm özelliklerini anlattığım bir video yapmıştım. İzlemek isteyenler için Aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Şimdi kolumdaki saati çıkarayım ki karşılaştırmalı gidelim. Şimdi Apple Watch SE ile Apple Watch 7'nin kasaları, kasa büyüklükleri neredeyse birbirinin aynı. Hani kalınlığı da birbirinin aynı. Zaten bunun kordonlarını bunda da birebir olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunda kasa olarak sadece alüminyum seçeneği var. Apple Watch 7'de ise alüminyum, çelik ve titanyum olmak üzere 3 tane kasa seçeneği tercih edebiliyorsunuz. Fakat Türkiye'ye sadece alüminyum modeli geldiği için yani hiçbir farkı yok. Her ikisinde de sadece alüminyum alabiliyoruz burada Türkiye'de. Dedim ki bu her iki modelde de kasa büyüklükleri birebir aynı. Ancak Apple Watch 7'de ekranın çerçevesini iyice küçülttükleri için bunun ekran boyutu bundan %20 oranında daha büyük ve ekran parlaklığı da %80 oranında daha yüksek. Dolayısıyla hani bunun ekranı bundan çok daha iyi diyebiliriz. Teknik özelliklerine gelecek olursak Apple Watch SE'de 50 metreye kadar suya dayanıklılık var. 7. nesil Apple Watch'ta da 50 metreye kadar suya dayanıklılık var. Ancak bunlarda ekstra olarak toza dayanıklılık da var. Fakat benim gibi şehir kullanıcısıysanız, yani her gün böyle trekkinglere, doğa yürüyüşlerine ya da off-road'a gitmiyorsanız çok önemli bir özellik mi? Yani bence değil. Yine her iki cihazda da dahili GPS var. Her ikisi de bildirimlerinizi gösteriyor. Her ikisinde de gelen telefon aramalarına cevap verebiliyorsunuz. Her ikisinde de mesajlara cevap verebiliyorsunuz. Ancak ve ancak 7. nesil Apple Watch'ta kendi dahili klavyesi olduğu için buradan klavye ile de mesajlara cevap verebiliyorsunuz. Bunda öyle bir özellik yok. Ama bundaki klavye çok küçük ve kullanması çok zor. Yani bugüne kadar hiç mesajlarıma buradaki klavye ile cevap vermedim. Yine bu cihazların her ikisi de hem fitness takibi yapıyor hem de uyku takibi yapıyor. Aynı zamanda her ikisi de kalp atışlarınızı anlık olarak ölçüyorlar. Ancak Apple Watch 7 ekstra olarak kanınızdaki oksijen oranını da ölçüyor. Yani bu da onun ekstra bir sağlık verisi. Yani özetle teknik özelliklerine baktığımızda aslında Apple Watch 7'nin Apple Watch SE'den çok böyle abartı, değişik, çok böyle bambaşka bir teknik özelliği yok bence. Yani bu Apple Watch SE'yi kullansam günlük hayatımda hem ekran parlaklığından, hem işte bildirimleri gönderme hızından, hem performansından... Hem çalışma biçiminden, hem bana sunduğu özelliklerden, hem tuttuğu sağlık verilerinden. Yani her şeyden memnun kalırım ve başka bir saat aramam. Şimdi burada neye göre tercih yapacağız? Bu cihazın fiyatı 4000 TL gibi. Bu cihazın fiyatı ise 6000 Dolayısıyla arada ciddi bir fiyat farkı var. Eğer daha uygun bir model bakıyorsanız o zaman Apple Watch SE almanızı öneririm. Yani bu saati aldığınıza hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Benim biraz daha bütçem var. Ve hem son model olsun istiyorum hem de biraz daha ekstra özellik istiyorum derseniz o zaman Apple Watch 7 tercih edeceksiniz demektir. Çünkü bunda dediğim gibi ekranı %20 oranında daha büyük. Hem daha parlak. Ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı. İşte toza dayanıklılık var. Ekstra kanınızdaki oksijen oranını ölçüyor. Dahili klavyesi var falan filan. Yani bu özellikler böyle çok hayati özellikler değil ama... Kullanmayı daha keyifli hale getiren, biraz lüks diyebileceğimiz özellikler. Hani ekstra bütçeniz varsa o zaman 7. nesil Apple Watch tercih edebilirsiniz. Yok ben daha uygun fiyatlı bir model istiyorum derseniz o zaman tercihiniz Apple Watch SE olmalı. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Apple Watch kullanıcısıysanız hangi modeli kullanıyorsunuz ve memnun musunuz bundan? Bunları yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.